Herkese finnolttan merhaba arkadaşlar. Ben Cankan. Bugün sizlerle Alex AlixVR oynamaya devam edeceğiz kaldığımız yerden konuşamadım. <gülüyor> Birkaç değişiklik yaptım. Pardon şöyle bir yarımı düzelteyim. Artık niye eskisi gibi sol gözüme geçeceksiniz. Çünkü sağda çok çirkin gözükmüş bazı aksiyon sahnelerinde silahın gözükmemesi gibi. Bir de altyazılar açıldı arkadaşlar. En sonda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Artık altyazılarla oynayacağım. Rahatsız olursanız altyazılardan belirtin ki ben de. Hoppaa. Ee, değiştireyim, kapatırım sizin için. Dedim rahat takip ederiz diye düşündüm. Ve birazcık da kafamı kaldırmaya çalışacağım, evimden geldiği kadar. Oh. Nasıldı, eh. Devam edelim o zaman maceramıza. En son silahın peşindeydik. Aaa ee... nasıl yapıyorduk bunu? Buraydı. Şuraydı sanki, hayır. Ha yanlış yapma hakkı... Artık yanlış da yapmamak üzüyo o Oko... Paket almış O zaman ben de doğru yaparım hepsini he? Oyun ne dersin bana? İşte böyle. Açtık. Evet. Eee... Tablet the to toggle burst fire. Nasıl? Oh! Atış modunu değiştirdim. Bakalım. Ha. Artık tık tık tık kendi atıyor. Bir böyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Ee, burada bir şeyler var mı acaba? İki elime geçeyim. Siz olsanız bir şeyler saklar mıydınız buraya? Ben saklardım. Evet ama hiçbir şey yokmuş. Yüzücü <gülüyor> bir şekilde. Heh. İlerleyelim. Eee sanırım atlayacağım şöyle. <gülüyor> Kutunun üstü şöyle ve şöyle zıpladım. Oo. Wow. Evet. Süper silah eee bölümün yer bölüm konuştuğumuz gibi artık Combine'ların elindeki süper silah neyse You know. Elinizde. Got a bit messy back there, but we did get dad back. Yeah. What? Uh, that's probably gonna draw some attention. Not probably actually. It's definitely drawing attention. Look, they're looking for you now. Okay, so just be careful. Tamamdır. Dedi ki, e, biraz sıkıntı yaşadık orada, biraz dağıttık ortalığı ama kurtardık babamı dedi Alexi. Abi dedi ki, evet kurtardık ama çok dikkat çektin ve senin peşin sana bakıyorlar, seni arıyorlar dedi. Alexi'ye, abimiz. Evet, biraz treni yıkmak benim de aklımda yoktur Rusul abi. Ne yapayım? Eğer silahı alabilirsek her şeyi sonsuza kadar değiştirebiliriz. Yeah. Eğer olabilirsek. I've been Wow. bayağı bir baskı var. So much pressure in fact that I well, I hesitate to even bring it up, but I did notice that when you reached out for your father's hand, had he actually grabbed it, his grip would have crushed all the delicate in the Russell's. Ah. Tamam. Tamamen anlaşılabilecek ve bu arada bu durumda da öyle. Harika. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu Hop, ben de bunları yakalayıp duruyorum. <gülüyor> Arka planda siz. Evet. Tekrar konuşabilmek güzel. Yaloklardan konuşamıyorum. Ya elime geçebilir miyim? Bakın elime geçmek çok zor. Şöyle. Baga mı girdi? Elime geçemiyorum. Ha. Oppa. Ne? Bu, bu da yeni bot kaşiyemiz bir ne bu? Sürekli yeni bir şey çıkıyor. A ne bu? Evet buradan geçemiyorum. Muhtemelen buradan bölüm sonu falan geleceğim ama burada Bir şey mi oldu? Fark ettiniz mi? Haa, e, eldivenim bir şey çekmeye çalıştı. Ha, Ah! Almak istiyorum bizini. Düştü oraya. Neyse. Tı. O zaman ilerleyelim. Şöyle biraz odamda da geriye gideyim ki duvarlarımı falan çarpayım. Şunun içinde bir şey var mı altında? Çok merak ettim. Yok. Evet. Evet aşağıda. Aha. Seni kaçırmam. E. Ee, sanırım doğru yerdeyiz de bunu multitool'la falan mı açmam gerekiyor? Yok. Halola. Sanırım e eh, evet şuradan gideceğim. Tamam. Şöyle bir etrafa baktık ve zıplayalım. Olaaa! Normalde teleport kullanmıyorum. Bu oyunu yürüyerek oynuyorum gördüğünüz gibi ama e, buralarda oyun mecbur bırakmış maalesef. Şöyle açalım elini. Burada K-Card istiyor bulmamızı, açılmıyor, evet. <gülüyor> Denedim en azından. Bu ne rulonu? Ne <gülüyor> aman. Ah, Aaa! Yine mi sen? Ya, nutfen. Ne ben pompalım. Gel buraya şerefsiz. Gel bakalım. Şunu da bana ver. Atla üstüne vuracağım buna. Engelleyeceğim. Atla bakalım. Ha? <gülüyor> ne oldu? Ha? Artık sana hazırlıklıyım. Artık sana hazırlıklıyım, duydun mu? Pislik. <gülüyor> Geçen bölüm nasıl korkmuştum, hatırlıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Pislik beni çok korkutuyor. Neyse. Şuradan şu şarjörü alabilirsem Şöyle, ha, buraya da boşunu bıraktım size Alırsınız <gülüyor> Oooo, havalı yakaladım da. Neyse Keşke çantama tekrar koyabilsem, fazladan çıkardım mermiyi Şuradan elime geçeyim hemen Bir şey yok Eee Bakalım notumuza bir şarjör daha Kaçırmam. Şuradaki öyle adamı ben de görüyorum. Onun kafasına... Evet. Bir şey yaparsan kafana bununla vururum. Hey! <gülüyor> Git! <gülüyor> ee, anahtarı buldum. Ama önce tabii ki de şarjörü alacağım. Şarjörler önemli. Çek şu monitörü. Ee, select limit pocket. Hayır! Bunu atamam. Bir sağlık şeysi ihtiyacım olabilir kurçucu ama. Güzel kurçucu. Seni... Seçim mi yapmam gerekiyor Bunu elimde tutarım ben de o zaman. Şunu da açabilir miyim? Ee... Evet bir yer oyun oynamanın faydaları arkadaşlar. benim elim bununla gezeceğim şimdi. Hmm, bu ha, bu mavi kart. Aç açtı mı? Bir saniye. Yak <gülüyor> Doğal olarak. Bunlarda bir şey yok dokunabileceğim. Şöyle bir yine de yoklayayım. Yok. <gülüyor> ee, şurada bir şey yok. E, i̇lerleyelim madem. Okut yeşil. Ama şimdi buraya ne yapalım biliyor musunuz? Ee, küçük arkadaş burada kalsın. Ee, bakarsınız Ay. şöyle ileriye atayım. Bakarsınız geri döneriz. Hayır, şarjı düşürmek istemiyorum. Heh, mı olduğunda değiştim. Evet, ee, kalbine sıkmam lazım senin. Uh -oh. ee, tamam, tuturdum. Eyvah. Gel hemen, sana ihtiyacım var. Heh. Bir şatkan sana. Gel bakalım. Atla. Atla. Atla. Atla bakalım. Atlayın. Sen öl. Atla. Atla bakalım. Çözdüm. I'm 890 miles about well, bu, bu an an encryption. Encryption, You are my guy? guy. Oh, systems no. robotics networks, I can make short work of those. But not the encryption. Modus will be an alien language. Well, it isn't any Tamam. Ee, abimiz dedi ki, eee dosyası silah hakkında dosyalar bulduğunu söyledi dedi Alexi. Şurada pup. Eee Hop, kaçırmadım. Abimiz de dedi ki ne, hani, her şeyi halledebilirim ben falan dedi de. Çok önemli konuşmalar geçmedi. Çok büyük, sanırım oyuncu, oyuncu korkmasın diye çok... E, şuna basalım aşağıya kata yine Çok Çok korkmasın yalnız başına diye şey yapmışlar, çok boş konuşmalar yapmışlar biraz. Ya boş demeyeyim de şakalar falan hani. Onları da çevirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar oyuna odaklanırken. Şu açılıyor mu? O sesi duydunuz mu? Aa. Oh. Ya bir fikrim var ama Half-Life fikriyi hatırlarsanız iğrenç bir çekirgesi bir şeyler vardı. Onlar mı? Bunda bir şey yok. Aha yangın tüpü. Evet çalışır hala ecinden. Duyuyorsunuz aldığımız ses çıkıyor. Bunlardan patlatırım. Bundan ses çıkmıyor. <gülüyor> Şurası açılıyor mu? Yok. Hey. Ya, hayır ya. Hayır. Tam, temiz gibi. Aç. Açamamayım. Şu yedeğe kalsın buraya arkadaşlar. havayı uçurmam gerekirse diye diyorum. Baktık, Alex. Look at the window. Pencereden bak direkt. Wow. It Bu got to be the fault. Ya. Luka olmalı. Babanın uçtuğundan yani, fazla etmemişti. Oraya gitsek bile sonra çıkmamız gerekecek. Kablolara bak bütün kablolara. Tamam. Çok fazla kablo var, kabloları takip edeceğiz dedi. Ee, yalnız arkadaki yer ne oldu peki? Arkada bir asansörle diğer gidecek yerler falan Umarım geri gideceğimdir oraya. Şöyle açtım. Şöyle. Şurada bir gizli bir şey çıkmasın karşıma. Şarjör her zamanki gibi. Siz zaten görüyorsunuzdur kaç mermim olduğunu ben bilmiyorum ama. Şöyle, gel şöyle bakıyorum ben daha. İyi iyi var bizim mermimiz ya? E, loot konusunda şu anlık sıkıntımız yok. ha madem fazladan iğne buldum ben. Ayağımı saplayayım bir kere. Ha. Hızlı çektim, gösteremedim. Neyse, gel bakalım. Hop, sakladım. E, şu kutuları çekelim birazcık. Garip bir ses geliyor yalnız ve e, çekirge sesi duyduk, duyduk dolapın üstünden. O yüzden birazcık gardımı indirmesem diye düşünmüyor değilim oha içine sigaralar düştü bu ne silgi mi? şu şey ne? silgi bir şey merak ettim arkadaşlar mesela bir şey ne kadar yapıp bu kapağı kapalı ama yok silgiyi kullanabilmek için önce bir şey yapmak gerekir bunun da arkasında bir şey yok bu neymiş? lokomotif lokomotif şeyi ıııı ee, aha kartı da bulduk bu arada şu sandalye bir ayağımın altında durmasın. İzin verin. Şöyle çıkarttım. Ee, şu yeş yeşili de şuraya bırakalım. Lan gel. <gülüyor> Beni eğilmekle uğraşmayın. Heh. Seni şöyle. Sen mavi kart gel bakalım. Siz de aşağı inin. Ha, şimdi yolda başıma bir şey geleceğine eminim. Multitool şuraya bakabiliyor muyum? Yok. Buraya biri... Sigara bırakmış. Neyse, resim bulamıyorum bayağıdır kesin kaçıracağım ya. Ee, asıl dikkatimi çeken hani. Evet, ya gidelim buradan. Resim bulamamak gerçekten canımı sıktı ama bir daha şöyle bir göz gezdirmek istiyorum izninizle. Bir şey yok vallahi resim bulamadık. Umarım kaçırmam. Şimdi şu tipi yanıma alacağım. Hoppa. Korkcam, değil mi? Evet. Oba. Yes! To finish it, I'm No, nothing. It's all about sending reinforcements to the We've heard they recaptured Eli Vance. And on the downside, getting the vaults isn't going to get any easier. Olsa girmek o kadar kolay olmayacak dedi. Konuşmaları kaçırıyorum bir yandan da ya çok o, o oyun en sevmediğim şeyi yapıyor arkadaşlar. Mesela Oyun oynarken... bir anda arka plan da aksiyon içerisinde konuşmayı dinlemek çok dar. Üstüme headcrabslar atıyor üç tane. Eee... Bu da en alt katı. Burada muhtemelen, ha yok, alt katı değildi. Geldiğimiz yere geldik. Tamam. Seni yanıma alacağım. Hatta gel bakalım. Sen envanterinde dursun. Ne olur ne olmaz. Sen ne olur ne olmaz envanterde kal benim. Yerde kal. Kartı okutalım. Gel bakalım sen de şöyle gir. Ben, heh. Şöyle de ittik. O ne ya? Multitoolcığım, ne var edinde? Gel bakalım. Ee, Allah düşürüm. Ah, neyden hata yaptık ya? Gel bakalım multitool. Ee, ha, yeni yeni puzzle. Tamam. Ay çok zevkli ya sürekli yeni puzzle'lar O Aman. o oh, granit. Press the arm the granit. Aman. Yeah, Eyvah. The wings, the granit. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Kesinlikle değdi dedi. Katılıyorum dediler. Ya. Aa bombaları böyle saklayabiliyorum. Ama bir tane. Çok üzücü. Neyse bir tane bomba saklayayım madem. Abi değdi dedi kesin patladınca, <gülüyor> kesinlikle dedi. Bak bakalım. Ah. He, nasıl? Afiyet olsun. Oh yes. Bunu çok sevdim işte. Bir daha. Şunu da kalayım patlamasın. Madem bu kadar bombam var neden kullanmayayım ki arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Al, sana çiğ verdim bomba patlamadan. Kusacak mı acaba merak ettim. Evet. <gülüyor> ben iki bomba elimde gezeceğim. <gülüyor> ne gerek var silah. Şuraya koyalım bombalarımızı. Bölümün <gülüyor> adı bombacı munayim. Oh Tamam aşağıda bak zombilerimiz de var. Ah, at san şeyi, tahtayı. Tahtayı da çek. Şunu da at bakalım. <gülüyor> Şu tarafa. Şöyle. Haba. Bakalım. Gel bakalım sen. Gel bakalım sen. Oh, burada da bomba fazladan var. Al bakalım. Head up zombie. Head up, zombie. <gülüyor> bakalım. <Hello. gülüyor> Dikkat edin falan diyebiliriz. <gülüyor> Look out. <gülüyor> Dikkat edeceksiniz böyle. Ooo burada bir şey bomba varmış. Ben bomba taşımayım yanında ya. Bayağı bayağı var. Orisin. Oh, Seni kaçırmadım. Oba. Kaçırmayalım. Ya tuturamadım. Bir daha. <gülüyor> ya onun nerede kalmış? Pis zombi. Al şunu. Heh tam vurdum. Yes. Bye bye. Başka bombam kalmadı herhalde. Olsun bir tane elimde taşıyım. Ne olur ne olmaz. Bir şey var mı etrafta kaçırmayalım. Neyse burada arada upgrade gelsin. Baya bir resimimiz birikti ya. Bir resimli upgrade'lerin resimlerimizi. Iııı. Ee, şu shotgun'ı alayım. Şöyle. Eh patlat. <gülüyor> Açın yolu. Bun. Oh, kustunuz bir de iğrençler. Şurayı seni de kaçırmadım. Şu bombayı da ver. O oyun bayağı bayağı bomba veriyor bol bol ya. bayağı bayağı hatta. Şunu açalım. Şurada bir şey yok galiba hatta. Yanlış yöne mi gittim? Aha, resmini kaçırır mıyım? Bir de kutumuz. Baba! Bunu O ne? Bir sinek şey geliyor fızzz geldi de sanırım üstümüzde o çekirgelerin yuvası var. Aman. Hop. Görüşürüz. <gülüyor> Oha yaşıyor musun? Şöyle. <gülüyor> Çok pislik oynuyorum bu el. He, alıştım artık sizlinge savaşmaya ama. Onu ne yapacaksınız? Sana bir yakından bakmak istiyorum. Sen birazcık faz... o Ay hareket etti sandım pislik. Oha kalkmıyordu ha. O bu bir ağır bir headcraft bu bayağı. Iyyy tüylü müylü. Git. Sen bu hafif değil mi? Bunu tek elimle bile kaldırabiliyorum. Kodum. Acaba burası şey mi ya? Başta giremediğim yerlerden mi? Evet. O zaman bunun üst katı da o alamadığımız resim vardı ya bölüm başı sanırım orada. Ya o da şurası muhtemelen. Evet tahminim muhtem doğru çıkaracak beni muhtemelen. Ve Be gideceğiz oraya. Evet. Aklım burada kalmıştı biliyor musunuz? Tüm boyunca oyuncu sebebi bu ikisiydi. resim <gülüyor> delisi. Adım bu bundan sonra bu kanalda. Risin manyağı oldum Allah. Şunu... Burada başka bir şey yok muhtemelen zaten. Hadi tüyelim buradan. Aa bu ne işe yarıyor? Neyi multi tool'u açılacağım Aman. Açtım. Yine ne yapıyoruz? Şöyle dikkatli bir şekilde yaptım. İki zorlaşmaya başladı puzzle'lar. bol bol daha fazla bomba. Evet. Sanki bombam hiç yokmuş gibi oyun. Bana bomba verip duruyorsun. Ancak senin bana bu bomba vermelerine ben alışamam oyun. Bunu açamıyorum bu ışık zaten. Ee, o, onun üstünde de bombalar. Şöyle ben bombaları bir yere toplayayım. Muhtemelen bir fight dönecek buralarda. Bombalar böyle bir yerde kalsın hep beraber. Arkadaşlar hemen içeride upgrade şeyler. var. Bir bomba alayım ben şöyle. Aaa Açık değil. Havalandırmadan mı fırlatacağım? Yok, kabloyu takip etmemi istiyorum. Kabloyu Omnitool Omnitoolam açam. Omnitool deyiptim. Omnitool neydi ya? Hangi oyundan da acaba Omnitool. Ee, kesin komik bir şey kaçırıyorum. Bomba ile ilgili bir puzzle olabilir çünkü bomba çok atmamı oyun. Şuradan bomba fırlatsam? Mm -mm. Oraya bir bomba atmak istiyorum. Belki bir manası vardır. Yani şuradan sallasam da oraya gider mi ki? Oraya gidiş yok ya bombanın attığımday. Hmm. Biraz kafa karıştırıcı bir olay. Şöyle. Oradaki kablo şu kablo oraya gidiyor Gittiği yeri patlatayım o zaman yani Şuradan Ah kafam Aya nıskaladım dedi Alexi de Evet tutturdum Evet <gülüyor> doğru düşünmüşüm İyi atıştı dedi abi de Tabii ki de benden bahsediyoruz falan diyelim değil mi böyle? <gülüyor> Zombiye yazık oldu ya. Ben bayağı kendim yapacaktım bu olayı. <gülüyor> oh. Oh, <headsetime> vurdum. Var <gülüyor> mı üstünde bir şey abi? Abi yapış mı buraya yalnız. <gülüyor> Ey Silahımızı gün hey, Combine. I see Monitör komb Uh -oh. Eyvah. <gülüyor> Kombaynar giriyor. Açalım şurayı da. Silahımızı da upgrade edelim yandan ya. Hep bütün her şeyi ekleyeceğiz mutlu burada. Bayağı bekleyeceğimiz şey var. Aman. Bu ne kardeş? Biraz daha şöyle, ha. Çoğunu aldık. E yaptın? Gözü korktu. Tamam tamam gözümüz fazla korktu. Tamamen Al bakalım. Bakalım tabancamıza neler yapabiliyoruz. Sil. O daha fazla mermi tutması var. Bir de lazer şeyi var, görüşü var. O 35'miş istediği. Peki Shotgun'a ne takabiliyorum mesela? Merak ettim. Ay. Shotgun'a double shot var ha. Ay. Auto falan var. Ama tabanca kullanıyorum ağırlık ya. Shotgun'a çok mermi gamı i̇şte o zaman o yüzden... Evet. Son kararım. 30 tane resimimi niye koyamıyorum? Tamam, eminim. Ver. Al, al, al. Allahım, Allahım, Allahım. Acı çekiyorum arkada, dünya kadar topladım ben. Güçlendir bakalım tabancamız. Oo. Oh wow, Silah <gülüyor> daha da iyi <ilip> olup duruyor. Check I don't think there's a whole lot of your gun left anymore. şey kalmadı. Hold for <gülüyor> now. We can chat about my gun when you get back. Geri geldiğin zaman bu silahla hakkında konuşabiliriz dedi. Bir de şarjörünü değiştirelim onun. Nova. artık bayağı bir şarjörüm de var yedekte. E bayağı güzel oldu arkadaşlar ha. Ama 30 tane resimimiz gitti tabi bu bu amansız mücadelemizde. Şöyle, a, mutitu, ha açtık zaten. Doğru, unuttum unuttum. Aklım gitti. Yeşile basarsam, e kapıyı açtım. Süper. Yalnız bir bomba daha kapıyım bence. Değil mi? Allahı no, olmaz no, no, no, no. Şöyle şunu çek yener. Alan, vuruldum direkt lan. Olma Alife bak. Senin geldiğin yerde... Oh! var. Aman Allah'ım! Ver bombaları! Oha! Aman! Ah. Ah. Huh. Pislik. İlki koymuşuz bunlardan. Ne kadar canım gitti bir canavarımı almış koca bir tüfekle vurdu ağır zırhlı bu Kombayn. sen bayağı ağır zırhlı bir kombaymışsın be a a aklım çıktı ha bakayım sana bir kalk ayağı ama oh, kaldıramıyorum bile şu zırhla bak buna pislik pislik he sıkıyorsun direkt gördüğün gibi de hı Neyse. <gülüyor> bir de sıkıyor hemen gördüğüm gibi, herife bak. Oh pardon camı kırmak gibi bir niyetim yoktu. Daha çok resim toplayacağız ya. Onu alayım ben yalnız. Ay suratıma onu değil şunu. <gülüyor> Kırçuk ne Ses çıkıyorsa alacağım. Çok sallarsam ne oluyor? Tık, gidiyor. Garip garip. Uyuyuyuyup ya. Sus. Seni kullanacağız birazdan. Seninle bir işimiz var mı istiyordu? Yok, derleyelim. Evet, bunu gördüm. Ha, yine bir fiş oyunu ha. Açalım. Ne oldu bunu yapınca? Elektrik mi geldi oraya? İki, ha, şöyle, ha. Şunu açabiliyor muyum? Yok. Bu buna ver elektriği. Buna versin. Iııı... Ee... Şunu şöyle. Aman alarmı çalıştırmayalım. <gülüyor> Dur. Sen kapan. <gülüyor> Bakın eğer alarm çalışıyordu eğer bütün kombine'ler buraya girecekti. Önce önden fark etmesem. Aman Allah'ım. Oyun ona, ona kadar dikkat etmemi istiyor musun oyun ya? Al bakalım. Ver can. Oy! Eyvallah, ver elimi. Oh. Yeeees! Oh, Kombaynin vurduğu damage'i çıkardık, şimdi sende ne var? Senin dikkatimi çektin. Risin çıkıyormuş içeriden, ne mutlu olurum biliyor musunuz? Ya. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Zor ama bu bu seferki galiba. Şimdi şöyle. Oh. Tamam. Şöyle avcum da çitliyor baya. Evet ne demiştim? İçinden resim çıksa ne kadar güzel olurdu değil mi? Baya güzel oldu çünkü şu an. <gülüyor> Şatkan da ver. O. Oh. da koydum bunları. Hop bir şey var mı orada başka? Yok. Hadi gidelim. 21 mermisi var arkadaşlar içinde silahımla artık. Eskiden kaçtı neydi Bence deydi Bomba her zaman iyidir ya. O, o iğrenç şeylerden bir daha... Combine ah, var orada. Sessiz yaklaşmaya çalışalım. Lan nasıl gördün be? Vurdum. telefon tankından vurdum. Nasıl vurdum bilmiyorum ama. Bakalım neredesiniz? Oh. Eh. Yardım mı çağırıyor gidiyorsun sen? Sakın ya şey yapma. Of kazmalık da yaptım baya ama. I'm sorry dedi Alex'i de. Pislikler. Oo, oh, biraz farklı dolduruyor artık. Ay, peki. Ah. Başka bir şey var mı burada? Mouse. Ölüyordum ha, fena vuruyorlar. Combine'lerin üstünden loot çıkmaması çok ilginç yalnız. Yok oluyorlar. Ya gizlilik koymamışlar galiba arkadaşlar oyuna. Bir gizli yaklaşmayı denedim de orada. Yakalandım direkt. Şu bomba şurada bir kalsın. Şunun arkasında bir şey var mı? Yok. Bunu da fırlat. Bomba yanımda kalsın. Bomba yine fırlatıyorum baya baya. Da çok veriyor bomba. Abi kötü bir şey mi? Hayır da yani ben bomba ata ata ilerlerim baya baya. Komayın yok. Tam da belinden vurduğum yerlerde gözüküyor arkadaşlar. Bakın tam poposunun yanından vurmuşum direkt. İçinden vururlar adama. Hop, şarjör. Sen gel benimle. Hmm, sanki sağlık şeyi gördüm yan tarafta. Evet. Kalsın burada. Benim canım full zaten. Ne bu üç yazan? Neyse. Evet, etrafta daha kombine olabilir. Şurada Shotgun verbilir onlar? Evet. Ver bakalım. Hoo! ya Bunlar için başka bir silah ihtiyacım var. Evet. Bu gitti. Anam! Aklım gitti. Var mı başka? Tamam. Aman Allah'ım. Baba! Bermin mi? Nasıl? Oh. Oh. Aman hiç vuruluyordum bak. Anam can. Uf. Huh. Ne çok. Davitleri gibi. Huh. Ha bu demek böyle çalışıyor manyak. Şarjörüm boşaltıyor. Bilmiyordum böyle olduğunu da çalışana kadar. Ben gidiyorum aşağıdan can doldurmaya. Bu neydi böyle? Shotgun'la iyi tekleyebildim bir de öbür manyağı. Yanıma kadar girdi bu sefer. Bir Of. Oh. Hmm... Korkutucuydu bu. Ay iki bomba varmış, keşke onları da ataymışım. Neyse. Bir dakika izninizle ben bir can dolurayım ya. Aman Allahım. Ölüdük. Vay vay. Hadi ben... Durutlayacağım ben orayı. Ooo, oh, canım dolu gördüğünüz gibi bakın. Hopa. Aaaaaa yakın dönüşe şey muydum keşke ön çık Cama vursam kırılır mı bu arada? Oba, bunu bile yapmışlar Haa ha. Peki camı sökebiliyor muyum? Tutabiliyorum valla Bıçaklayabiliyor muyum acaba camla? Yapmamışlardır bence ya Deneyelim mi? Bir cam parçası alalım Şöyle Saplamalık Seni pis kombin seni seni seni Yok <gülüyor> Bir şey ötüyor elimde. Bir şey var mı üstünde? Yok. <gülüyor> Tam bombasından vurdum üstündeki. Bir şey parlıyordu üstünde. Hop şarjörden alalım. Baya bir mermi harcadım buraya istemeden. Tamam. Hah gidelim. Üf. Heyecanlıydı. Şey, mermi falan. Görüyor musunuz hiç arkadaşlar? Hiç görmüyoruz rolda. Ris'in birkaç tane bulundu... Ah kağıt parçasıymış, korktum. Bura nere? Ha, burası mutlaka gideceğim yer. Ama ben... Şurada bir loot falan alabileceğine inanıyorum. Şöyle bir dakika izninizle kaskımı bir düzelteyim. Şöyle... Hmm. Ay. Evet, bir şey var orada. Kaçırmadım. Oo, iki tane Riss'in. Kaçılmamamın ödülü bu herhalde. Bir tıkı tıkı tıkı tıkı duyuyorum siz de diyorsanız. Combine... Üh. Beynini falan yemişler Combine'ın. Bir şey yemiş burada evet. Buradan, burada fazla durmasam iyi olur. Bir tıkı tıkı tıkı tıkı yapıyor. İçinde bu can yaratıklar var ama... Şu çekirgeleri hatırlarsınız Half-Life Kesinlikle onlardan bekliyorum bu arada. Şöyle charge'larım da değişti de yani bu bu fazladan mermiler ne yapıyor nasıl alıyor hiçbir anlam veremiyorum Look to the northern star. Evet. No. No. The border said look to the northern star. Portigan bize <gülüyor> kuzey yıldızına bakalım. Oh, yeah. Evet hatırlarsanız biz abin şey kuzey yıldızını takip et demişti, northern star. Evet, Kuzey yıldızını takip ettik. Uzaylı, teşekkür ederim abiciğimiz. Eee... Peki, Kuzey Işığı bize ne getirdi? Biz o Kuzey Işığı'na geldik ama... Wow... Bununla... Bunun Bunu şey yapmak için, şey, güvenlik etraftaki güvenliği sağlamak için bir nevi jeneratör arkadaşlar. Etrafa güç veriyormuş, korumak için etrafı. Hasayı daha doğrusu. Çalacağımız silah için koruma, koruma bunları. Bunları hiç kaçırmıyorum diyeceğim. Bunu risin sandım ya. Şunu şunu nasıl risin sandım? Şunları. Artık risini açtı Ben bende çok gitti. Çok ciddi bir risin manyaklı oldu. Arabaların içine falan bile bakıyorum. Arkasını açabiliyoruz mu arabalarını? Açabiliyorum. Önünü açabiliyor muyum? <gülüyor> Herhalde önünü açmaya gerek duymamıştı aslında. Kuzey Yıldız'ın içine gireceğim arkadaşlar. Bir etrafa bakalım. Son ki... Oy, gölgesi nasıl kapladı beni aniden? Bir şey, sanki bir şeyin gölgesi geldi. Bak etrafıma da. Aman. Şöyle baktım bir şey yok. Evet burada da bir şey yok. Bunun arkasının alt arkasında var mıdır? Yok. Bu arabaya da baktık mı? Burada işim biter benim. Resim kaçın. Ne oldu lan? Ha elektrik yolladı. Dedi ya abi elektrik yolladı. Dedi. Şu kapını yana çevirebilirsem ne açtım? Tamam. Bomba verdi de bombam gerçekten çok doldu ya oyun. Aa, Kuzey Yıldızı'na da girmeyeceğiz. Ya da gireceğiz mi? Gireceğiz, evet. Şu tarafta bir şey var mı? Hızlıca bir bakacağım teleportlanarak. Sizin de başınız dönmesin, çok teleport kullanmayacağım. Şöyle... Yok, tamam. Şöyle, şöyle, şöyle zıplayarak hızlıca alana ilerleyeyim. Şöyle atladım içeri. Evet, Kuzey Yıldızı. <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki Half-Life Alex bölümünde görüşmek üzere. <gülüyor>